Selamlar arkadaşlar. Finroll'da hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cankan kardeşimle beraber. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Merhaba bu, bu Bu arada Avatar'ın çok sevimli olmuş. söylemeden şey, evet, evet, Burada kedi kız olmayı ihmal etmiyorum. Kedi <gülüyor> Arkadaşlar burada tatlı kız olmayı oldum. seviyorum. Böyle. <gülüyor> yani VRChat olun için var şimdi yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi evet. arkadaşlar bugün e, beraber e, güzel bir konuya değineceğiz. VR ile ilgili bilinen yanlışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> VR yanlışları. E, ve özellikle de arkadaşlar birçok kişinin beklediği Half-Life Alyx konusuna e, değinmeye çalışacağız. Bunlarla ilgili belli bir soru listesi çıkardık. Aklınızdaki tüm sorulara yanıt olacağını düşünüyoruz. Bu arada Anladım. kısaca şey olarak da bahsetmem gerekirse arkadaşlar yani normalde buluşup böyle video çekecektik ancak biliyorsunuz evet. ıı, Virüs, hastalıklar virüsler aynen sağ Merak olsun 2020 ee... başımıza getirdiği kötü şeylerden dolayı mecburiyetten çekmeye karar verdik. Aynen aynen öyle oldu. Evet. Öyleyse ilk sorumuz geliyor. VR baş dönmesi mide bulantısı yapar mı? Şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir X arkadaşlar ee, şimdi ee, büyük kanallar var. Bununla ilgili bir sürü video çekiyorlar. Özellikle de ee, hepinizin bildiği gibi Enis Kirazoğlu sağ olsun işte VR oynuyorum, işte dünyam dönüyor, ee, tepe taklak oluyorum. Ben hiç dayanamıyorum. VR'ı 15 dakika oynayabiliyorum falan gibi şeylerinden dolayı VR Dünyası'nın fazlasıyla yanlış anlaşılmasına sebep oluyor. VR Dünyası da ve e, burayı özellikle üstünün çizmek istiyorum arkadaşlar, teleportlanarak oynayanlarsa bizim gibi Canka'nın da tercih ettiği şekilde yürüyerek oyun oynamayı, yani oyun içerisinde yürüyerek oynamayı tercih edenler daha fazla. Zaten en çok oynanılan e, VR oyunlarda genellikle e, teleport sistemi kullanmıyorlar bile. Hı. Pavlov buna Aks bir örnek. Evet, ve aksine teleport sisteminin daha çok e, baş döndürdüğünü falan okudum ben. E, çoğu kullanıcılarla birlikte de duydum. Biraz da VR bir chatte de konuştum yabancılarla. Daha çok yürüme insandaki e, baş dönmesi sorununu hiç yapmıyor. Ve daha stabil bir önleniş ve gerçekten VR'da olduğumu hissedebiliyorum. Ben, yürümenin hani hiçbir sıkıntısı yok bir yer içerisinde. Zaten kendiniz odada <gülüyor> yürümüyorsunuz. Bu da farklı bir gerçi, bunu tartışacağız birazdan bir daha da. <gülüyor> Aynen. Ee, sol elimde şu an, şu kumandamın şu elimdeki bu oluyor. Ee, Sağ sola yürütmemi sağlayan şey, joystick. Bildiğin PlayStation'da gördüğünüz, ee, kumandada nasıl gamepad'de döndüğünüz, bu da aynı şekilde VR'da aynı mantıkla dönüyorsun. Aynen. Yani. İki kolumuzda da e, joyistikler var arkadaşlar. Biriyle sağ sol biriyle ileri geri yapabiliyoruz. Aynen Cankan kardeşimin de dediği gibi oyun kumandasıyla bunu çok basit bir şekilde halledebiliyoruz. E, ancak e, şöyle de bir nokta var. Orayı da atlamazsak iyi olur gibime geliyor arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi... Ben e, ilk VR denediğimde bir VR kafeye gitmiştim ve denemiştim. Onward, e, CSGO gibi e, şey yapabileceğimiz, söyleyebileceğimiz bir oyun olarak bunu varsayabiliriz. Evet. İlk oynadığımda... Evet. <gülüyor> Aynen böyle Aynen O oyunda da e, yürüme sistemi vardı. Ve ben VR'da ilk yürüdüğümde inanılmaz derecede başım dönmüş ve şey hissetmiştim. Ne oluyoruz falan diye. Çünkü şöyle bir sistem var. Siz gerçekte burada oturuyorsunuz. Veya işte ayakta duruyorsunuz Karakter bir anda yürümeye başlayınca Tüm dünyanız böyle dönüyor bir anda Ama bu bahsettiğim olay Arkadaşlar Dediğim gibi böyle Çok abartılacak sürekli Enis olduğunu söylediği gibi işte Hiç dayanamıyorum hiç olmuyor denecek bir olay değil 15 dakika hani, Hayatınızda bir defa Şöyle 15 dakika yürüyerek Oyunlara alışsanız bir daha başınız dönmez Yani benim de başım oldu 15 dakika boyunca hani bir yarım saat, 15 dakika bir alışma sürecim oldu. Evet, Motion Sickness dedikleri durumu geçirdim. Ee, yaklaşık 3 yıldır VR kullanıyorum. O hayatımın ilk 15 dakikası haricinde bir daha Motion Sickness olmadım. Yürüyerek, koşarak, oyunlar içerisinde gayet rahat bir şekilde hareket edebiliyorum. Böyle bir şekilde kafanız karışmasın veya korkmasın. Tabii VR'da e, hiçbir sıkıntı bu tür sıkıntılar yok, e, başınızı döndürecek. Yani e, Eniskirazom dediği gibi biraz yanlış geliyor bana. E, çok onlar muhtemelen PlayStation VR kullandıkları için bu şekilde bir şey söz konusu. E, biz şu anda ben Oculus kullanıyorum. Arkadaşım e, Rıdvan daha e, Oculus'un yeni versiyonunu kullanıyor. Ben biraz ilk çıkan hmm. versiyonunu kullanıyorum. CV1 ile e, benim kullandığımda Rift Test oluyor arkadaşlar. Evet. CV1 oluyordu değil mi? Aynen. Oculus <gülüyor> Unuttum, Swift CV1. Evet. evet. E, Mesela sende bir sorun yok an gayet mesela sensörsüz kullanıyorsun bir sıkıntın da yok. Yok herhangi bir sıkıntım hmm. yok. Gayet bir güzel bir şekilde. Bugün şey olmuyor hani PlayStation bir yere göre yorum yapmaya çalışıyorlar. Sanırım bu çok yanlış anlaşılıyor. yorumlarda okuyorum bazen. İnsanlar bir yer alacağı varsa da almıyorlar. Çok <gülüyor> e, Türkiye'de de gelişmiyor. Gelişmediği için de üzülüyorum ben açıkçası. De aslında gerçekten eğlenceli Tabii. bir şey. E, yani baksana bambaşka bir yerdeyiz ikimiz birden. Hatta Benim şöyle çok az bir şey göstermek, ya, göstermek gerekirse <gülüyor> mu, mu muhteşem bir alandayız <gülüyor> arkadaşlar gerçekten. Gel direkt buradan bakalım istersen. <gülüyor> bayağı bayağı güzel bir mekandayız yani arkadaşlar. Hani e gerçekten derinliğidir. Arşey'de e bulunduğunuz alanı hissedebiliyorsunuz. Böyle okyanusun ortasında nerede oturacağız başka tarafa? <gülüyor> <gülüyor> yani şu zaten dışarı çıkamıyoruz. Ee, o yüzden bu bize oldukça şu anda şu sıralar evet. tatmin ediyor en azından. <gülüyor> Abi, zaman geçelim. Bir de arkadaşlar yani her zaman karşınızda böyle kedi kızlar göremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada karakterin ağzındaki şey sigara değil yanlış anlaşılmasın. Şeker tamamıyla bir lolipop. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geri dönecek olursak arkadaşlar. ikinci sorumuz VR ile ilgili şu. VR'larda, VR oyunlarında oyuncu sayısı çok mu az? Hmm, bu soru çok <gülüyor> yanlış bir soru ya az olarak. internet noktasında oynayacak oyuncunun olmadığı söyleniyor ancak... E... Gerçekten e, adını vermeyeceğim şu anda sitelerden bakarsanız e, ana people olduğu için. E, Steam'deki VR oyunlarının e, da gösteriyor aynı şekilde. E, en güzel örnek şu anda oynadığımız Chat. Sanırım ee, herhalde dinlenim. en çok online oyuncusu olan oyunlardan biri. Ama evet. bunlardan biri de hem bilgisayar hem de VR ile oynayabilmemizden dolayı. Hem bu şekilde arkadaşlarımız hep, şu anda yoklar de Normalde biz hep beraber... Ano Cenger kardeşler hani birlikte hep beraber bilgisayardan onlar geliyor biz bir yerdeyiz rıvanla birlikte ee, gayet güzel anlar yaşayabiliyoruz birlikte oyunlar da oynayabiliyoruz ilginç bir Aynen. ona kadar kodlamışlar ee, şey olarak da normal oyuncu olarak da bulmanız aşağı yukarı kaç ee, yanlış bilgi olmasın en son bundan üçte 3 üç ay önce baktım bir hçtin şu anki olduğumuz ojini e, 9.000 oyuncusu olması da Anlık oyuncusu bu arada e, içinde olan. E, 9.000 oyuncu e, diğer bilgisayar oyunlarına kıyasladığımızda çok çok iyi bir rakam. Yani. Şu anki, sadece VRChat için söylüyorum bunu ki e, Pavlov'da falan e, bu oyuncu sayısı bayağı bir artıyor. 20.000, 30.000 hatta daha fazlalarına kadar çıkıyor. Ee, sadece dediğim gibi Türk bulmak nadir ama biz Rıdvan rastlıyoruz da ilginç bir şekilde. Evet da ee, karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Ancak oyuncu sayısı gerçekten fazla. Ee, girip bulamadığınız oyun pek yok. Yani. Çok köşede yeni çıkmış oyunları almıyorsanız ki onlar da <gülüyor> Yani ee, böyle çok bilinmeyen oyunlara gitmediğiniz sürece arkadaşlar. Online oyunlarda oyuncular bulabiliyorsunuz. Hatta güzel gerçekten keyifli e-spor oyunları da var. EcoVR olsun, Pavlov olsun. Ee, oyuncu bakımından herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyorlar. Bu arada söylemek istiyorum karakterin gerçekten çok ölçmüş abi. <gülüyor> İki kulağında da birer tane şapka var. Ee, gerçekten <gülüyor> bir de parlayan asanla beraber kafama iyise <gülüyor> ne yaparım yani vururum doğru kardeşim. <gülüyor> evet arkadaşlar, bir diğer sorumuz VR çok mu pahalı? Hani böyle inanılmaz mı pahalı? Ben internette şeyler gördüm abi. <gülüyor> Ee, hmm. insanları bayağı yanlış yönlendirecek şekilde işte 15.000 TL 30.000 TL'ye işte VR böyle donanımları yok işte evlere odalara sığmıyormuş gibi oh. şeyler söz konusu yani yine iyi adam şeyden bahsediyor e, yürüdüğümüz <gülüyor> aparatta işte, yok onsuz koşmaz, koşamıyormuşuz of oh. oh, oh, oh. oh. tabii e, bir yandan biz böyle konuşurken arkadaşlar o aparatı da ekranda görebilirsiniz VR oynamak için VR yürümek istedim. ...istiyorsanız kesinlikle e, sadece buna ihtiyacınız yok arkadaşlar. Yok. Bende böyle yanlış. bir şey yok ve yanlış, yanlış, <gülüyor> yanlış <gülüyor> ve gayet rahat bir şekilde oynayabiliyoruz yani bence. Bence de. Ya şöyle, e, o birazcık e, yurt dışındaki insanların, hani ya bilgisayarda da görüyoruz ya böyle adam 5 monitör yapıyor. Bir arada da aynı mantığı düşünebilirsiniz. Birazcık zevk meselesi, ihtiyacınız böyle bir koşu bandına, ihtiyacınız kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Bu sadece daha gerçekçi bir deneyim. Yurtdışındaki insanların ekonomik sıkıntısı olmadığı için istedikleri bir aparat. Sizin kesinlikle böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Çoğu insan da kullanmıyor. Ben sadece şahsi, şahsi görüşüm, ya bilmiyorum ben görmüş müdür, ben sadece youtuberlarda gördüm böyle bir şey. hiç. dolaştığım bir insanla, VRChat'te konuştuğum bir insanla hiçbirinde rastlamadım böyle bir şey. Ya ben youtuberlarda da öyle çok fazla görmedim bu arada. Ya, bir, birkaç youtuberda gördüm ben. onlar da vardır hani mesela şey kullananlar da var arkadaşlar, bir kostüm var, ee, giyiyorsunuz, ee, titreşimleri ve ee, birisi size değdiğinde onların dokunuşunu da hissedebileceğiniz kıyafetler var ama bende yok yani ha, yapabileceğim bir şey de yok <gülüyor> biz, biz Türkiye'de yaşadığımız için biz şu anlık yerde yeter ee, Konuya dönersek VR pahalı mı? Ee, VR pahalı değil ee, aslında 2400 TL bir meblası var ee, Pahalı değil derseniz evet e, 2400'e bu adam manyak <gülüyor> falan diyeceksiniz duyuyorum sizi, sizi diyorum Diyorum sizi <gülüyor> ama şöyle bir durum var ki e, 2400 bir, bir şey aldığınız zaman teknolojik herhangi bir konsolla aynı fiyata denk geliyor ancak Gerçi, ülkemizdeki vergini, efendim aynen belki şu anki e, dolar kuruyla evet, beraber evet, e, 3000 bir, TL e, falan veya 3.5 gibi bir şey olmuş olabilir bu arada arkadaşlar Türkiye'deki sitelerde görüyorsunuz oralarda 5.000-6.000 bin, bin TL'ye satabiliyorlar. Hayır. Lütfen lütfen canım çok acıyor. Oralardan alan insanlarla da rastla, rastlaştım arkadaşlar. Hani çok canımın acıdığı böyle şey de diyemiyorum. Ya abi ben VR'ı iki buçuk, iki buçuk aldım diyemiyorum yani. Düşünse adam 5.000 TL'ye abi VR set alınmış. 5.000 ya, TL. 5.000 mi? 9.000'i alan gördüm ben. Aa, çok canım. Ee, Şu anda çok canım arkadaşlar, yandı. Arkadaşlar sakın e, e, Türkiye'deki online satış platformlarında Türkiye'dekinde kesinlikle almıyorsunuz. E, dolandırılma ihtimaliniz bir nebze. Kullanılmış da satabilirler size. Siz, siz olun. E, alırken VR'ınızı kesinlikle Amazon kullanın. Yani, Sponsorluğumuz falan yok ancak en güvenlisi sizin için bu olacaktır. Aynen kesinlikle bu arada yani, Amazon'un e, Türk. QA'ya bağlı olan yerindense e, şimdi Türkiye'de de satış yapan bir sitesi açılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. E, kesinlikle arkadaşlar şey daha hesaplı bir hal alıyor. E, yurt dışından getireceğiniz. Evet. Hani, tüm hepsini getirtemiyorsunuz. Aynen dolar üzerinden getirdiğiniz daha hesaplı oluyor. E, Oculus Rift S e, Oculus Quest gayet rahat bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Ee, bir de, e, konuma dönersem söylediğim, ee, biraz ayrılı konular. Ee, aldığınız zaman bir yarı, asıl sorun e, ülkemizdeki vergiler, duyuyorum sizi bunu da düşünüyorsanız. Ee, ülkemizdeki gümrük vergisi aşağı yukarı 1000 lira. Ben alırken 1000 lira vermiştim ayrıca bir, bir, bir, bir yarıma. Ee, onunla, e, Amazon, zaten Amazon size ilerle ilerle bastığınızda en son gümrükle birlikte fiyatını size sunacak. E, Gümrük size sunduğumun fiyatı tam doğru hesap bu oluyor. E, onu da düşünmeniz gerekiyor. yarın aslında e, ama aşağı yukarı yuvarlarsam 3 bin lira, 4 bin lira arası oluyor. İnternette gördüğünüz 12 bin liraymış, 8 bin liraymış kesinlikle değil. Hani e, para biriktirerek alabilirsiniz. <gülüyor> zaten... Kendim e, para biriktirerek aldım. Ben VR'ı... E, Staj yaptım bunun için. Staj paramla birlikte ekstra çalıştım. <gülüyor> Çalıştığım parayla birlikte biriktirip e, ve biriktirdiğim parayı da hani 500-500 şeklinde biriktirdim. Asla söylemek lazım ama hani alabilmeniz açısından hani ben zengin değilim o açıdan söylüyorum. Böyle sürekli konuştuğumda yanlış anlaşılıyorum bir yer konusunda. 500-500 e, e, biriktire biriktire ben bu bir yere aldım çünkü çok istiyordum. Bunu almasam e, Nintendo Switch alacaktım. Yeni bir teknoloji mi ki burada böyle mükemmel bir şey yıldızların altında oturmak mı yoksa elimde bir konsol mu derseniz kesinlikle kesinlikle bu. Yani. Ee, <gülüyor> senin bir konuda söylemek istediğim şey varsa söyleyelim sonra da yeni sorulara geçelim. Ya uh, VR abi uh, hani eskiden filmlerde de şeylerde de görmüşüzdür böyle işte oyun içine girenler veya işte Sword Art Online. Ha, kesinlikle o teknolojinin hani Blue e, taktığınızda geldiğini hissedebiliyorsunuz yani. İçine, e, oyunun içine e, o ambiyansa mesela bilmiyorum şuradan ışıklar var. Arada böyle birkaç tanesi gözümün önünden burnuma falan geliyor. Böyle elimde silkeliyesim falan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, gerçekten derinliğe olan bir cihaz. E, ve dediğimiz gibi hani... Çok büyük meblağda olan cihazlara yönelmeyin. Oculus Riftes olsun, Quest olsun. Şu anda 400 dolar civarı bir fiyata e, alabileceğiniz VR donanımları arkadaşlar. Son olarak soruyu kapatmadan önce. Hani belki masraf noktasını şurada oluşturuyor olabilir arkadaşlar. Hani bu noktada şey. E, hani bilgisayar VR evet bilgisayar toplamanız gerekebilir. Veya. Ama zaten şu zamanda hani benim de çevremde hani böyle artık herkesin neredeyse bilgisayarı VR kaldırabilecek düzeyde hani. Hani VR kaldırmayacak donanıma sahip olan az arkadaşım var. Açıkçası ben e, VR donanım açısından size söylesem ekran kartım e, bin atmıştı. İlk bir yere şu anda biraz bilgisayarımı geliştirdim VR için. Ancak ilk bir kasmadan oynayabildiğim donanımı belki size söylesem e, çok eski işlemcim ve şey, ana kartım ve İşlemcim FX 8350 idi. <Gülüyor> Ana kartım da 2012'den kalma çok eski bir anakarttı ne onunla birlikte. Sadece ekran kartım bile 180'ti ve onu şekilde oynuyordum en minimumda. Şey hani VR için minimum sistem aslında belki bilgisayarınız kaldırıyor da olabilir. İnternette bazı şeyler gördünmez. Bilgisayarınız bir yere kaldırıyor mu test edin diye pek doğru çalıştığı söylenemez. Benimkine kaldırmıyor diyordu ama ben yine oynayabildim rahat rahat. Yani. Evet arkadaşlar e, sıradaki sorularımızdan biri ve çevremde bu konuyla ilgili endişe yapanlardan bana sorduklarından en çok şey olan sorulardan biri de VR göze zararlı mı? Evet bunu arkadaş... bırakıyorum komple <gülüyor> Şimdi arkadaşlar bir yandan e, şeyde de görüyorsunuzdur şu anda sayfada ee, bu konuyla ilgili daha önce almadan önce de araştırma yapmıştım. Aldıktan sonra da böyle bir şeyi gözüme çarptı. VR'ın göze e, sağlıklı olduğunu söyleyenler de var. E, linkini de e, şeye bırakacağım, aşağıya bırakacağım arkadaşlar. O yüzden aşağıdan e, tıklayıp kendiniz de okuyup e, yorumlayabilirsiniz. Şimdi ama e, mekanizmasını kısa bir şekilde e, anlatacak olursak arkadaşlar. Göz tembelliğine iyi gelebilecek e, düzeyde bir sistemi varmış. O sistem de şu şekilde işliyor. Mesela atıyorum arkadaşlar. Grafiği cidden iyi olan bir oyundasınız. Şimdi VR sizin gözünüze çok yakın. Ama bir nesneyi uzakta görüyorsunuz. Ve gözünüz sürekli bunun için e, büyülüp küçülmeler. Hani o nesneyi hani yakında olduğunu algılayamıyormuş. Bu da e, bu sebeple göz tembelliğine karşı... Bir, e, gözümüzü çalıştırıyormuş diye anlamıştım ben zamanında okurken. Evet. E, sizler. Description'dan. Açıklama. Açıklamalar. Açıklamalardan <gülüyor> bakabilirsiniz <gülüyor> arkadaşlar. Her şey orada. Evet. Geçelim yeni sorumuza. Ve bir diğer sorumuz da arkadaşlar. Gene büyük bir yanlış yönlendirme. Ee, içeriklerini çok severek takip ettim. Ancak bazen cidden VR ile ilgili o kadar yanlış yönlendirmeler yapıyor ki böyle çok. <gülüyor> Kızıyoruz. Ya, ya kızıyoruz, kızıyoruz. kızıyoruz. aynen gene en nasıl razoğlunun işte VR'ın e, insanı e, böyle işte 15 dakika yarım saat işte bilemedim bir saat oynasa ee, Yerlere serilip ölüp yorulup böyle bırakacağınız bir sistemmiş gibi gözükmesine sebep oluyorlar arkadaşlar değil değil Caka Skyrim VR'ı kaç saat oynadı bana söyle <gülüyor> diye bir, bir gün 6 saat boyunca oynadım. Arkadaşlar evde geçiyordu. Annem suyu üstün, ister misin oğlum? Bu diye su <gülüyor> çekecektim ben <bencim>. artık sen <gülüyor> ee, şey, kesinlikle bir yerde böyle bir şey yok. bir ee, yerde oynama saati eee sistemin gördüğünüz görüntü yani sistemimizle ilgili gördüğünüz görüntü sizin ne kadar e, enerjik bir insan bünyenizin ayakta kaldığını çünkü sürekli e, ayakta oynayacaksınız. Ya, o, oynamak zorunda değilsiniz burada yanlış bir bilgi varsa oturada bilirsin. <gülüyor> ben Skyrim'i oynarken ayakta oynamayı tercih ettim çünkü savaşıyorum sürekli bir şeylerle. E, otururken bunu yapmak birazcık şey olabiliyor yorucu olabiliyor. Aynen. Ee, yani... o yüzden hani uzun uzun saatler oynayabiliyorsunuz. Bir saatte yoran oyun ya yani bir saatte yoran oynanabilir ama bir saat sizin hani limitiniz diye bir şey yok. Yani Yok. biz genelde oynadığımızda Cankham'la VR girdiğimizde minimum bir saat oynuyoruz. <gülüyor> ee, onun dışında mesela bir Pavlov'a girdiğimizde aktığımızda iki saat, iki buçuk saat böyle farklı oyunlarda dolaştığımızda bayağı bir zamanımızı günümüzü yiyor. Hiç unutmuyorum Killing Floor oynuyorduk arkadaşlar hmm. VR versiyonunu. Ee, günümüzün bir çoğunu harcamıştır yani oyun. 3-4 <gülüyor> saat gömüşüzdür yani <gülüyor> oyna günde. Doğru. Şu an bile kaç 2 saattir VR chatteyiz seninle birlikte. Yani arkadaşlar bu videonun çekim aşamasının bir de öncesi var yani. 2 <gülüyor> <İki gülüyor> saatte anda... buradayız şu anda özgürlük. Ben kedi bir karakter olarak, o da <gülüyor> Gintoki. Hatta, Gintoki olarak iki saattir buradayız yani. Ama mesela hiç şu anda bir yorulma falan ikimizde de yok. Ya, evet, gerçi gibi, ben bir... şu anda doğruyu söyleyeyim. Oturuyorum karakterlerde oturduğu için arkadaşlar. Ben, ben de arkadaş. oturuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden e, odanda şey yazıcaz hemen. Yani ayakta durduğunuz zaman, e, bu tamamen spor yapan bir insansınızdır. Ben çok spor yapan, hiç değilim hatta çok demeyeyim. E, hiç spor yapan bir insan değilim. Doğal olarak kondisyonum az ama mesela... Sport yapan, basketbol oynayan bir insansınızdır. Ee, vallahi oturursunuz ya, ayakta şey, ayakta durursunuz yani bir yerde baya baya. Yani ben arkadaşlar mesela söyleyeyim yüzün üzerinde bir kiloya sahibim. <gülüyor> çok açıklama olmayacağım. yüz on falan böyle gidiyor böyle. <gülüyor> Neyse ee, eskiden evet sporla çok ilgilendim ama yaklaşık 4 senedir falan hiç sporla alakam yok. Ona rağmen yani bir, bir yerin başına geçip. 3 saat, 3,5 saat, 4 saat oynayabiliyorum. Evet gene e, yoruluyorum 3, 3,5 saat sonrasında. Hani oynadığım oyuna göre değişebiliyor. O, ama hani oynadığım oyun noktasından gerçekten tatmin oluyorum yani. Evet oyunu oynadım falan. Ve hani gün içerisinde şey yaptığım zamanlar da oluyor. İşte bir takıyorum, 2 saat oynuyorum. Sonra işte atıyorum farklı bir şeyler oluyor, oturuyorum bir şeyler yapıyorum, sonra bir daha takıyorum bir iki saat daha oynuyorum falan böyle gibi yaptığım şeyler de oluyor. Yani tamamıyla size kalmış arkadaşlar. İşte VR oynuyorsunuz 15 dakika sonra yarım saat, bir saat sonra ölüyorsunuz diye bir şey yok arkadaşlar. Tamamıyla yanlış bilgilendirme bunlar. O zaman geçelim bunu bunun hakkında konuştuk yeterince. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar, gelelim ee, bu VR'ı almak isteyen arkadaşlarımızın merak ettiği sorulara. Bu arada Hifelife Alix'e de gelecek arkadaşlar sıra. Onu biraz daha arkaya attık. Evet, önce Aa. bir VR'daki <gülüyor> kafanızdaki şeyleri düzeltelim. Aynen, ee, ilk önce bir VR yanlışları gördünüz. Youtube yorumlarda gördünüz. Ee, birkaç daha kanal adı vermeyeceğim. Sadece Emre'nin dükkilerden söyledim. Re Onları da çok izlenen e, kanallar, çok yanlış bilgilere sahipler onları, önce onları düzeltmemiz lazım. Aynen arkadaşlar, her şeyin temelinden girmemiz lazım bu olaya. O yüzden sabırlı olun. Evet, e, gelelim VR'ın içeriğinin az olduğu oyunlara. VR'da abi sence en az içerikli oyunlar hangisi? Benim ee... aklıma hemen bir tane geliyor, istiyorsan Öyle. söyleyeyim. Sen Arkadaşlar VR MMO çok az hatta hiç yeterli değil ama bu gelmeyecek manasına gelmiyor bu Alix'in gelişiyle beraber eminim birçok oyuna kapı açacak. Senin var mı abi aklında bu şekilde az olduğunu ancak gelişmekte kendisi şu anda gelmesi de daha çok kapısının açılacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlar VR'da e, hikayeli oyun çok az elimizde maalesef, eğer Fallout ve Skyrim'leri, ki onlar da çok güzeller, bu arada biraz e, VDR VR oyunları kadar kapasiteniz yok ancak Fallout ve Skyrim'den bahsediyoruz yani. <gülüyor> Her şekilde VR'da oynamak harika bir deneyimliksinde Walking Dead'i ee, de unutmayalım. Walkin' evet ama ben direkt aklıma ilk gelen uzun mu <gülüyor> sadece? Dead birazcık Skyrim dediğin zaman 110 120 ve modlarla belki 300'e kadar çıkabilir. kadar gider abi o modlarla. <gülüyor> <gülüyor> modlarla modla modla <gülüyor> oyna dur. Yani ama şu anda Walkin' Dead, Dead ve ee, Alex'in çıkmasıyla Half-Life'ın ee, bayağı bir önü açılacağını düşünüyorum hikayeli oyunların. Evet. Ee, eksi bulduğum başka bir yanı yok bir yerin e, dövüş oyunu. Aynen tut, öyle. Tut, her şeyi var bir yerin içinde. Aynen ben. öyle. Ama hani arkadaşlar, gelen konferanslar olsun, oyun duyuruları olsun, yavaş yavaş bu açığı da kapatmaktalar diyebiliriz evet, sıradaki. yani. Sıradaki. Sıradaki VR'da en bol rastladığımız oyun içerikleri. Hmm. Sence neler abi? Yarda rastladığımız en çok oyun içecektir. Kesinlikle silah. <gülüyor> <gülüyor> Değil, de mi aklında vardı? Aklımda gitme Kesinlikle ya. Kesinlikle arkadaşlar adam vurmaktan yoruldum. Buradan izleyen eğer yabancılar varsa Türkçeyi tabi biliyorlarsa lütfen yeter artık. Yeter silah artık. Aylal. <gülüyor> bir sürü ciddi manada arkadaşlar. Hani e, hayatımda hiç silah kullanmadım. Askerlik dışında. E, onda da zaten tek bir tane silah eğitimi gördük. Eee ancak <gülüyor> hani hemen hemen bana CS:GO'daki verebileceğiniz hemen hemen bak silahları nasıl kurulacağı, nasıl vermesi de şey yapacağımızı böyle öğrendim sağ olsun böyle Pavlov olsun, Zero kalibre olsun böyle. Hani o eklentilerini bile nasıl Vallahi takacağımızı evet. çözdürüyor oyuna abi. <gülüyor> yani şu an verseler burada ab abi buraya, şu şuraya, şuradan çekiyoruz falan diye böyle kur kurmaya başlayacağı cevabındasın. <gülüyor> daha çok, e, ki onu da biraz kafatlar, e, Blade and Sorcery falan olsun. Kılıç kullanmayı çok seviyorum bir yerde. Büyü atıp, Hı -hı. büyü ve kılıcı birlikte kullanmayı çok seviyorum. E, daha çok bu şekilde bir oyunda eksiklik var. E, onu kapatacaklar yakında muhtemelen geliyorlar yavaş yavaş. Büyük bir ihtimalle Blade and Sorcery, Boneworks ve Alyx'le beraber o açığa yeterince doyacağız arkadaşlar. <gülüyor> Hadi. Onun dışında aklınızdaki mobadan tutun, korku tutun. Zaten her şey yerinde. Ritim oyunlarını da unutmayalım. Her şey. Yani burada saymaya çalışırsam bir sürü kategoriden gördüm. Aynen. Yani Ve evet. Bir de var. Ben <gülüyor> <ağzının> yüzünü kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Gelecek arkadaşlar. Gelecek videosu. Neyse. <gülüyor> evet. Beklemede kalın. Evet arkadaşlar. Yeni sorumuz. Ee, VR'ın farklı oynanış şekilleri. Diğer oyunlardan hani kendisini öne çıkartan farklı oynanış stilleri. Bu arada ambiyansımızın da değiştiğini fark evet, etmişsinizdir. Evet. bir ambiyansımız oldu şu anda. Deniz analarıyla böyle iç içe gerilim dolu bir, bir odaya geldik. Muhtemelen o biraz korkutucu. Ama katlanacağız artık. Yapacak <gülüyor> bir şey yok yani. Ee, yarın en öne çıkan yanı ee, direkt Şöyle göstermem gerekirse, dostunuzu bu şekilde birlikte oynadığını düşünürseniz bu şekilde Rıdvan'a yumruk daha atar. Daha bu arada aldık böyle yumruk korkuttu gelmesi. Bu bu şekilde bayağı Rıdvan'la birlikte, Battle Royale oynarken bildin şarjörü vermek ona. Veya silahı elinden çalabilmek arkadaşlar. böyle. <gülüyor> Silah elinde çaldıktan sonra yumruk atabilmek hani bunu evet diğer oyunlarda da yapıyoruz ancak ee, bu bir nevi e, biraz daha VR oynarken daha şey bir olay oluyor size daha özel hissettiriyor ve arkadaşlar mesela bunu normal bilgisayar oyunlarında yapamayacağınızı düşünüyorum yapabiliyorsak Cankan beni düzelt lütfen bir saniye ee, bir şey şu anda birimi kaybettim <gülüyor> evet <gülüyor> Yani yapabiliyor. <gülüyor> İçinden deniz sesi geçti bu arada Lays. <gülüyor> bu arada yapabiliyorsak beni düzelteceğin kan mesela bir CS:GO'da iki elime fark hani silah alıp farklı veya aynı fark Hı -hı. etmez. İki farklı hedefe böyle sıkamıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bunu yapabildiğimiz Aa, bir oyun var mı? Yapmamız biliyoruz aslında. Şöyle. E... Ya yani mesela atıyorum. Bir sağdan bir adam geliyor. Aynı anda buna sıkarken aynı anda sola ya, sıkıyorum. İkisini aynı şey anda. Bilgisayar oyunlarında. VR için söylüyorum. E, VR'da bunu yapabiliyoruz. Bilgisayarda evet. yapabiliyor muyuz? Evet bilgisayarda yapabildiğimiz oyun yok pek çok nadir hani böyle çok indie yapımlar böyle çok bilmediğimiz triple triplay pek yok bu. <gülüyor> ya iki farklı ya aslında, karakterin kanalı bir yani mu? onlar da kendi eliniz değil. değil hani kontrol etmesi neredeyse imkansız demem söylemek gerekirse o dediğin değil hani. çok az. ben Pavlov'da arkadaşlar iki elime böyle tabancaları alıp o <gülüyor> <gülüyor> ey ya yok canım. diyebilirim hatta yani onun şey hani olan oyunlarda çok Adını bile hatırlamadım Hı -hı. o indie oyunlar. içinden deniz geçti. <gülüyor> <gülüyor> yani iki farklı hedefe sıkma olsun. Bunun dışında arkadaşlar böyle duvara böyle saklanıp böyle sadece elime çıkartıp bakmadan pat pat pat pat arkadan böyle vurmaya çalışmalar olsun. Bunlar böyle çok VR'a özel kullanabileceğiniz şeyler genel olarak ve birçok VR oyununda da yapabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel ve hoş şeylere olanak sağlıyor. Hani mesela bir oyunda e, bir yere saklanmanız gerekiyordur. Oyunun amacı o bile değildir. <gülüyor> Ama e, şey, VR'da bunu yapabiliyorsunuz. Yani şu an şuraya gidip şuraya eğilip saklanabilirim yani. Gibi gibi. Sadece Cankan şu anda. <gülüyor> Cankan şu anda aylanın içine girdi bende. de. Aynı açık olduğu için öyle gözüküyor. Şu anda odamda mesela çömelmiş bir halindeyim örnek. <gülüyor> Bu deniz alalarını neyse. <gülüyor> sıradaki sorunumuz e, sorumuz da şu e, VR sizi gerçekten girdiniz gerçi şu ana kadarki konuşmalardan da zaten bir soru biraz e, şey olabilir, e, açıklamış olabilir kendini. VR'ı taktığınızda gerçekten oyunun içinde kendinizi hissedebiliyor musunuz? Şimdi e, bununla ilgili ben ilk önce kontrolcülere biraz değinmek istiyorum. Sonrasında da başla. Ee, kontrolcüler arkadaşlar bir yerlere değdiğinizde titreşimleri olsun Şimdi hani titreşim ee, dersinize ne derece bir şey yapabilir ki O kadar doğru noktalara değişik şekilde yolluyor ki arkadaşlar kontrolcular Bir şey tuttuğunuzu elinize bir şeyin değdiğini cidden hissettirebiliyorlar Tabii ee, Valve'ın yaptığı index kontrolcüler bu noktada eminim daha ee, kalitelidir Ancak ben Oculus'da bu konuda gerçekten hiç sıkıntı yaşamadım ve e, gayet güzel bir şekilde nesnelere değdiğimde e, onları hissedebiliyorum. Ve Sölemek iki, <gülüyor> pardon. E, sıkma işlemini indeks indeks kontrolleri daha hissettiriyorlarmış kullananlardan bunu duydum. Aynen ama sizin de gördüğünüz üzere mesela elimi yağışça kapatıp açabiliyorum bir nevi sıkma işini. Aynen. Yapabiliyorum ama indekse bunu büyük bir ihtimalle dedikleri gibi daha rahat yapıyorlardır Hı -hı. herhalde. Ya şöyle bir şeyleri bir şey için şu dokumandanın altında bir farklı bir buton daha var onların. Hı -hı. Şöyle çıkıyor ama yani ben de yapabiliyorum bunu. Okulusuz. ama tabii onlarınki daha istiyor oluyormuş. Aynen orada kapatıp herhalde ellerimiz bizde sıkma olayı var. Hı -hı. Evet. Ee, i̇kinci değineceğim şey ise arkadaşlar lensler. Bu lensler hani diğer e, telefonlarınız, hani küçük telefon VR'larındaki e, sahip olduğunuz VR gözlüklerinin lensleri gibi değil. E, özellikle bu e, derinliği algılamanıza, e, hissedebilmenize yönelik bir tasarımı e, şeysi var bildiğim kadarıyla ve ee, çift lensli mi kullanıyorlardı bunların şeylerini tam olarak nasıl kullanıyorlardı şu an yalan olmasını çok hatırlamıyorum ancak içindeki dizayn hani bu derinliğinizi hmm. e, oynadığınız oyunların derinliğini aynen e, algılayabileceğiniz şekilde hani bir yakındaki lens var bir uzaktaki lens var hmm. bu iki lens arasındaki nesneleri e, uzaktakiler hani uzaktan herhalde daha şey oluyor tam çalışması. Aynen çalışma sistemini bilmiyorum. Ancak derinliği size verdiğiniz verdiğinden dolayı arkadaşlar oyunun içinde hissedebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim VR alırken merak ettiğim bir olaydı. Ben şahsen anime <gülüyor> izlemek olsun, film izlemek olsun çok seviyorum. Ee, sık sık da izliyorum. Ee, VR'da sinema etkisi, film izleme etkisi nasıl oluyor? Şimdi bu noktada benim bayağı bir deneyimim var arkadaşlar. Daha iyi olsaydı ben çok daha deneyim burada. Ee, arkadaşlar big screen Beta diye bir e, bedava Steam üzerinden veya Oculus Store üzerinden indirebileceğiniz bir uygulama var. Ve bu uygulama arkadaşlar size e, bilgisayar ekranınızı istediğiniz rahatlıkta görebilmenizi sağlıyor. Orada özel odalar var, sinema odaları var 3-4 tane. Veya kendiniz direkt monitör açabiliyorsunuz. Orada e, monitörünüzü e, atıyorum VR'ınızı başınıza takıp bilgisayar oyunlarınızı o monitörden oynayabilir. Veya direkt böyle sinema salonlarından Gerçekten böyle sinema salonunda olduğunuzu hissettirebilecek düzeyde filmler izleyebiliyorsunuz. Üç boyutlu olsun olmasın. Tamamıyla sıkıntısız bir şekilde arkadaşlar izleyebiliyorsunuz. Ben Yüzüklerin Efendisi'nin serisini e, şahsen <gülüyor> VR sinemada tekrar izleyip bitirdim. 10 <gülüyor> saatten fazla bir saat dilimi tutuyor herhalde. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. birebir böyle. Sinemada o deneyimi almak gerçekten güzel. Bunu VR da size o sinema deneyimini gerçekten yaşattırabiliyor. Tabi ekran kartınızın burada biraz önemi var arkadaşlar. GeForce evet. GTX 1070 kullanıyorum. Hani ben de full grafiklerle sinemada gayet rahat ve güzel bir etki alabiliyorum. Bu etki ekran kartından ekran kartına göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Evet, benimkinde mesela o kadar e, Rıdvan kadar iyi göremiyorum ama bunun sebebi 1060'da değil, bunun sebebi e, 1060'ın 3 GB'lık versiyonunu almamla alakalı. Ay, siz, siz olun alırken VR almayı düşünüyorsanız bunun için bilgisayar çekiyorsanız kesinlikle 6 GB aldığınıza emin olun. Hangi VR başlıklarını almalıyız? Şimdi piyasada e, bulunan VR başlıklarından şu anda hani, bilgisayar VR'ı olarak konuşuyorum. Bence VR deneyimi için kesinlikle PlayStation VR'a yönelmeyin. Bu benim kişisel tavsiyem arkadaşlar size vereceğim. Çünkü ne zaman bir oyunda PlayStation VR oynayan birisiyle karşılaşsam sıkıntılar yaşadığını bana söylüyor. Özellikle, özellikle de bunu bunda çok karşılaştım. Arkadaşlar Oculus Rift 1, Valve Index 2 ki şu anda bence en iyi VR başlık ancak Türkiye'ye satışı yok 1000 dolar gibi de arkadaşlar bir fiyatı var HTC Vive var 800 dolar veya 700 dolar civarı fiyatlara sahip Ancak benim için arkadaşlar Oculus Rift, Riftes bence HTC Vive'dan daha güzel daha kaliteli bir başlık kullandığım için ikisini de söylüyorum Hani Vive Pro'yu bilmiyorum Ancak lensleri gene aynı şekilde rahatsız edici olduğunu duydum Riftes Bence en fiyatı bakımından, 400 dolarlık fiyatı bakımından alabileceğiniz en uygun VR başlıklardan bir tanesi. Evet arkadaşlar, sıradaki sorumuz da önemli. VR için çok geniş bir alana mı ihtiyacımız var? Hani kimisi oyunlarda evet. görüyor işte, oyun içerisinde yürümemiz gerekiyormuş, işte alanımız yetersiz, ee, ne yapacağım, nasıl oynayacağım, oyun kadar alan mı lazım gibi sorular var. Şöyle. Evet, yanlış ee... burada. da. <gülüyor> yarı doğru, yarı yanlış. Şöyle, e, VR için çok geniş bir alana ihtiyacınız yok. E, ancak çok geniş bir alan olsa çok iyi olur sizin için. <gülüyor> Garışık bir durum. Şu şekilde açıklayabilirim. E, VR, VR için e, geniş bir alanda VR'i oynamak çok rahat. Etrafı bulacağım, kıracağım derdi yok. Rahat ateş edip, rahat bir şeyler fırlatabiliyorsunuz. Mesela şu anda olduğum benim oda, e, evim, e, daha dar odam. Bunun için daha dikkatli oynamam gerekiyor ve biraz hareket kabiliyetim sık kısıtlı. Ama e, şöyle göstereyim size. Bu benim alanım. Oynadı benim ekranından da görüyorsunuzdur şu anda muhtemelen videoda. Bu benim oyun alanım şöyle size göstereyim. Bazen ee, bu ben... oyun alanı e, şeylerde e, çekim videolarında gözükmeyebiliyor arkadaşlar. Cisimlerinizin olduğu yerde yaklaştığınızda böyle Aa, bir evet, alan uyarı şeklinde aynen uyarı şeklinde an... çıkıyor. Mesela ee, onu şey kurulumunu yaparken burada işte dolabım burada işte ee, Hı -hı. sandalyem masam var diye böyle bir alan çiziyorsunuz. Siz o evet. alana yaklaştığınızda hop dur diye Hı -hı. böyle bir duvar çıkıyor karşınıza bir yer. O duvarsız ben oynayamıyorum. Çok beni e, oynamamanızı tavsiye e, o kesinlikte o böyle duvarlı oynamanızı tavsiye ederim. Ki Hı -hı. Zaten, zaten aynen e, <gülüyor> tehlikeli de arkadaşlar. Ben VR kontrolcülerimden bir tanesini duvarın Kapandığını fark etmeden oynarken kırdım. Yanlışlıkla da elimi de cama geçiriyordum. Neyse ki herhangi bir şey olmadı. Dar alanlarda oynamak bu tür Rıdvan'ın dediği tehlikelere yol açabiliyor. Dar odanızda. Ancak çok dar bir odanız bile olsa şu an benim oturduğum gibi oturup şu kadar hareketler yapmalık falan diye oyun oynayabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ancak biraz online oyunlarda tabi hızlı hareket etmeniz gereken oyunlarda sıkıntı olabilir ama single'da sorun olmayacak. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar şey de bu arada belirtelim, ee, VR'ın iki adet e, kontrolcüsü var bu arada konuşurken, <gülüyor> heyecanlandım kalktım arkadaşlar ya. Şu anda da görebildiğiniz gibi bu kontrolcüler sayesinde yürüyebiliyorum arkadaşlar. Bu kontrolcüler e, belli bir kısmı e, sağ sola, diğeri de ileri geri yapmama yarıyor. Yani oturduğum yerden, şu anda mesela kara, e, ben oturuyorum, ancak karakterimi bu şekilde gayet rahat bir şekilde yürütebiliyorum. Mesela ben oturduğum için şu anda karakterimle eğik gözüküyor. <gülüyor> ben mesela bu şekilde yürüyorum, şu an evde oturuyorum, oturduğum yerde yürüyorum. Yani buradan evet. ayarlardan, ben de standing play yaptığımda benim karakteri de gördüğünüz üzere gerçek pozisyonum olan oturma haline e, geri geliyor. Şimdi benim bir diğer duyduğum sorulardan bir tanesi de Cankan. VR teknolojisi daha gelişmedi. Daha yarım alınmaz, para verilmez bu teknolojiye <gülüyor> diye evet, sorular. Evet sorumu ben de çok duydum. Benim ee... yakın çevremden de bu soruyu çok duydum arkadaşlar. Ee... <gülüyor> Yanlış <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ya şöyle evet sürekli yeni VR başlıklar, yeni teknolojilerle çıkıyor. Yalnız ya şöyle söyleyeyim e senin VR'ın ne zaman çıkmıştı Oculus Rift mesela? Burada Oculus tarihini e, veririz büyük bir ihtimalle onu. 2016-2017 arası hatırlıyorum ben. Aynen. Şimdi e, tam tam videoda gösteririz onu ama 2016'da olduğunu hatırlıyorum ben Oculus Rift'in benim kullandığım başlığın çıkışı. Aynen CV1. Aynen ve eee High Life Alex çıktığında arkadaşlar hani o son teknoloji VR oyununu bile Cankan çok rahat bir şekilde Kendi başlığıyla oynayabilecek Hani evet VR gelişmekte yeni şeyleri Parmak takipçileri takipçileridir falandır Filandır çıkıyor ancak bu sizin aldığınız Başlıklarda herhangi bir şekilde Oynamanızı bir engel oluşturmuyor Siz gene Eski başlıklarınızla da Oyunları oynayabiliyor ve gayet güzel bir deneyim alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela Rıdvan'da şu an daha yeni nesil bir, bir yer var ancak gördüğünüz gibi pek aramızda bir fark yok. Hiçbir fark oluyor. yok. <gülüyor> Sadece işte lensi biraz daha temiz. Belki görüntüsü daha iyi. Bir yani de... De gördüğünüz görüntü kalitesi lensle alakalı değil. Aslında bu da gelince de gayet güzel. Sadece benim gördüğünüz kalitesi benim ayarlarım biraz düşük sistemimden kaynaklı. Aynen benim de sistemimden kaynaklı biraz daha yüksek arkadaşlar. Gel gelelim. Diğer kafa karıştırıcı bir soruya. Ee, Valve Index o kadar güzel reklam yaptı ki e, insanlar şey sanıyor. Half-Life Alyx'i sadece Valve Index'le mi oynayabilirim? Hayır arkadaşlar. <gülüyor> ee, Half-Life'ı yeni gelecek olan oyununu Oculus Rift cv birden tutun. Rift S, çok çok çok büyük bir ihtimalle Oculus Quest'te sadece bilgisayarsız olarak da oynayabilirsiniz. Ee, ki onun kablosunu alırsanız, bilgisayarda da oynayabilirsiniz. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir durum var. Ee, küçük bir e, tavsiye size bir yer alacaktan. VR'ın ee, Oculus'un e, şey, Steam bildiğiniz sayfasına geldiğiniz zaman hemen sağ aşağı tarafında e, Oculus desteklediği yazıyor. Ee, Aynen. Şu anda da zaten da, ekranda görüyorsunuzdur. Rıdvan orayı gösteriyordur e, size şu anda onun sağ alt tarafında orada okulu diyorsa siz, siz bu oyunu benim bir her yani benim eski bir kadar hepsiyle oynayabilirsiniz okulusun aynen bu kesinlikle ama telefondaki bir Oculus yapımlarından bahsetmiyorum. Aynen. Hani bu telefon VR'ları olsun. Ee, Samsung VR'lar, AirGear, AirGear mıydı? Gear, Air Gear, <gülüyor> Gear VR'lar mıydı? Neydi Samsung Gear mıydı? Evet. Neydi öyle bir şeyler Aynen. vardı. AirGear'a gitti. Go. Çok farklı bir hani Şöyle okul sanayım aklarımın Rift, Quest değil mi? Quest. I. Aynen Quest. S, ee, HTC evet. Vive, Vive Pro, evet. Vive Cosmos. Hatta sanmıyorum. Windows ıı, evet, aynen, kendi o, yaptığı VR başlıklarına onu kadar canım. oynayabiliyorsunuz. Şimdi de olduğunu, sanmıyorum onu. Önermiyorum da almanızı ancak var. Ben şey de olduğunu. önermiyorum. Ha, bizim evet. önerdiğimiz başlıklar ıı, Oculus serisi olan başlıklarla ıı, Index. Var. Buradan da Oculus sponsorluğu istediğimizi belirteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Verit bize. <gülüyor> Yok Steam'de gayet indeksi de gayet güzel olduğunu ancak biz e, Türkiye'deki e, kullanıcılar olarak Oculus'a yönelsek daha iyi olur ekonomik açıdan. Aynen kesinlikle ekonomik açıdan Oculus bizler için çok daha sağlıklı. Ee, ve değinmek isterim ki mesela arkadaşlar DoomVR falan çıktı. Ee, özellikle Oculus'u desteklemediler oyunlarında ama ben Oculus'umla DoomVR'ı oynadım <gülüyor> örnek vermek gerekirse. Güzel, güzel bir örnek yerden yedim. <gülüyor> ben de FalloutVR'ı oynadım. Kendisi Oculus'da yok gözüküyor ancak e, oynayabiliyorsunuz. Yani farklı başlıklar sizi desteklemese bile VR başlığınız olduğu sürece PlayStation VR harici Hı. konuşuyorum arkadaşlar. Gayet rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz ki çapraz platform destekleyen oyunlar da var adam var. playstation VR'dan giriyor siz bilgisayar VR'larından giriyorsunuz gayet rahat bir şekilde arkadaşlar beraber oyun oynayabiliyorsunuz Ayrıca arkadaşlar Rıdvan muhtemelen de koyacaktır description'e de koyalım birlikte videoda göreceksinizdir videonun belki şu anda da çıkıyordur <Gülüyor> Facebook grubumuz var, bu gruba gelip hangi oyunu neyi destekleyip desteklemediğini sorarsanız size iyi yardımcı olabiliriz. Aynen arkadaşlar, e, sayfamıza bekliyoruz. ne zaman izliyorsunuz bilmiyorum, belki şu anda yer geliştiği ve 2 sene öncesi, iki sene aradan bu videoyu izliyorsunuz. <gülüyor> e, ama e, e, sağlığımıza bir şey olmazsa e, Facebook'tan size hepinize yardımcı olmaya Rıdvan'la ikimiz çok isteriz. İsteriz arkadaşlar, gerçekten. Grubumuza gelip bize sorabilirsiniz. Sormaktan çekinmeyin. <gülüyor> Hmm, evet arkadaşlar konu VR konuşmalarımızı bir kenara bırakırsak artık e, videonun ikinci kısmına ve yani Alex VR'ın e, hakkındaki yanlış bilinen veya yanlış evet. okuduğunuz yorumların e, doğrusunu söylememize gelecek. E, e, çıkma yöne makine nereden biliyorsunuz demeyin. E, genel olarak <gülüyor> VR'da e, fragmanda insanlar aslında çok fidvanla benim VR kullanıcıların bildiği ancak VR kullanmayanların bu ne böyle dediği e, dedi. şeyleri söylemek. Kısımlar, evet. <gülüyor> Bu evet. kısımlardan oluşuyor genelde. Evet, birinci soru. Alex VR'da sadece yerde ışınlanarak mı oynayacağız, ee, yürüyerek oynayabilir miyim? Ee, kesinlikle yürüyerek de oynayabiliyorsunuz oyunu. Fragmanda gösterdikleri çok bana göre yanlış bir seçim. Teleportu <gülüyor> başta koymak, bana da göre aynıdır muhtemelen. Aynen. Aynı değil mi? Evet. Ba aynen. Ee, Bazı arkadaşlar ilk teleportlanmayı görünce şeyler duydum ben. Direkt ya. duyup, kapatıp. Lanet olsun bu, bu Abi sadece teleportlana <gülüyor> teleportlama oyun mu olur dediler. Ancak Kesinlikle şu anda gayet. da gördüğünüz üzere evet. gayet rahat bir şekilde e, karakter yürüyebiliyor. Burada e, nasıl yürüyorsak Alex yerde de aynı mantıkla yürüyeceğiz. Joystick. Aynen öyle. Joysticklerimizle oynayabileceğiz. Hı -hı. Ama isterseniz yok ben joystickler ben ışınlanmak istiyorum diyen insanların da sayısı var. bir yerde azınlık bir kısım. Işınlanabiliyorsunuz. Sizin için yapmışlar bunu da. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bir diğer soru ise Half-Life Alyx'i e, VR'sız oynayabilir miyim? Benim VR'ım yok. Half-Life Alyx'i nasıl oynarım? Nasıl oynarsınız arkadaşlar? Hı. Maalesef e, Demeyeceğim, demeyeceğim. Bence gayet de güzel. <gülüyor> Neyse. Evet. Arkadaşlar Alyx sadece VR başlıkları e, sahibi olan insanlara geldi. Ve sadece VR donanımıyla oynayabileceğiniz bir oyun. Ha, belki modlanır. Belki bilgisayara uyarlanır. Zor çok zor çünkü dediğimiz üzere hani videonun öncesinde de sadece VR kullanıcıların yapabileceği şeyler var. Mesela bir elinizi cihaza sokup diğer elinizi böyle pat pat pat silahlara vurmak veya iki elinizde silahlarla pat pat farklı yaratıklara Sık bak gibi. yarı bir bilgisayarda görmeyeceğiz. Ancak e, çok bir e, tepki alırsa muhtemelen bir bilgisayar versiyonu yapılabilme ihtimali var modlanmak ziyade Ancak çok zor gaybının da böyle bir şey yapmay yapmayacağını tahmin edebiliyoruz. Benim şahsen düşüncem Val böyle bir topa girmez diye düşünüyorum. Çünkü kendilerinin Gülşenir, yani. amacı başlıklarını satmaktı. Ee, hani baş kendi başını satmak için bu oyunu yaptılar Eğer böyle bir topa giderse adamlar diyecek ki biz neden başlık aldık o zaman Evet e, yani. ah, Evet çok doğru bir şey söyle <gülüyor> Muhtemelen e, girmeyeceklerdir şöyle e, neden bilgisayara olmadığı için çok seven küfreden insanlar gördüm Ancak bunun bir sebebi var arkadaşlar e, PlayStationa özel eksklüziv oyunlar gördüğümüzde kızma kızlığımızda aynı neden. Bu da VR plat bir platform olarak görünüyor Aynen. arkadaşlar. Ee, konsol gibi ayrıca. Ee, bu da VR platformunun Steam'in eksklüziv oyunu. Ekstra para kazanmak için her firmanın yapacağı gibi. O yüzden yeah. buna <gülüyor> alışmak lazım <gülüyor> yavaş yavaş. Çünkü bu şekilde çok oyun göreceğiz. Gabe'ın da açıkladığına göre kendisi yeni bir VR oyunu daha yapmak istiyor. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, bu da ...en çok herhalde Alyx ile ilgili böyle gördüğüm yorumlardan biri. highlife life Alyx sat, umarım satmaz. Satmazsa Val wow, ne yapacak? Bundan sonra bir daha VR'a yönelmezler. Umarım satmaz da Half-Life Alyx... ...Val <gülüyor> bir daha böyle bir hataya düşmez. Arkadaşlar şu anki durum şu şekilde. Lütfen anlatmama izin verin. Adamlar diyor ki o kadar çok bize talep oldu ki ürettiğimiz VR başlığına. Elimizde VR başlığı kalmadı. Hani, Böyle adamların, varsa, Adamlar ön siparişten arkadaşlar parayı şimdiden vurdular ve şimdi şahsen ben de buna yardım ettim. Direk <gülüyor> ön siparişten alan insanlardanım. Ki hatta e, örnek olarak e, benim bir arkadaşım var. E, VR'e karşı biraz önyargısı da olan bir arkadaştı. Teknolojisinin gelişmediğini, yapılabileceği şeylerin az olduğunu savunuyordu. O gün beraber böyle Alex'in fragmanını gördük. Ve ardından kendisi VR sipariş etti arkadaşlar Amazon'dan. Böyle <gülüyor> bir süreç geçirdik. Ya e, şöyle VR'ın e, e, baya bir satacak ki zarara girseydi. Valve bir yer yapacaklarını söylediler. Çünkü kendileri VR gerçekten sektörünü seviyorlar. İlginç. Evet, zaten hep böyle yeni teknolojiyi sevdiğini ben e, fa, takip ediyordum. Yani mesela. her zaman kendileri oyunlar içerisinde... Böyle yeni atılımlar yapmayı seven bir firma olmuştu. Bunu da VR evet. sektörüne atılarak gösterdiler arkadaşlar. Hani evet. adamların en son ki yaptıkları açıklama. Ellerindeki stoklar tükendi. Ellerindeki stoklar geldiklerinde tekrar tükenileceğini söylüyorlar. Yani evet. adamlar e, Japonya olsun ve belli birkaç ülkeye Amerika. daha e, Amerika'da e, sipariş yetiştiremiyorlar. <gülüyor> Oyun çoktan çok fazla sattı arkadaşlar. Satmaya da <gülüyor> devam ediyor. Siz haterların gazıyla o haterlik yapmayın. Kesinlikle. Ee, uygun hani e, her türlü zaten bir e, yarın aslında doğruyu söylemek isteyen kitlesi Amerikan halkı daha ağırlıklı ile Amerika olmak üzere. E, bizim çok da isyanımız onları ilgilendireceğini pek düşünmüyorum. Halbuki sefer arkadaşlar. <gülüyor> e, ama e, şeyler e, desteklemek e, iyi olabilir böyle bir sektörü. Gerçekten bir kere VR oynadığınız zaman diyeceksiniz ki, evet bu adamlar haklı diyeceksiniz. Şu anda bilgisayar oyunu oynayıp sırf e, kızabilen olanlar varsa onlar için söylüyorum bunu. Aynen öyle arkadaşlar. Bu arada kulağına dokunabilir miyim? Ops. Karakteri <gülüyor> <Ay>, bıçık. Yetişemeyelim. <gülüyor> Karakterin kolu yetişmiyor. Ah süper. Tamamdır. Lan şu <gülüyor> andan atladım. Arkadaşlar. highlifeın e, yeni oyununun VR'a çıkması ...VR hani bu uzun süredir bu oyunu bekleyen insanlara bir ihanet mi? Bunu da çok duydum işte. Valve bize ihanet etti. Valve kullanıcılarını hiçe saydı gibi. Arkadaşlar değil bu adamlar zaten hani daha önceden de söylediğimiz gibi... ...hep yeni atılımlar, yeni şeyler yapmayı seviyorlardı. Ve bunu tekrar gerçekleştirdiler. Hani bizim e, bir ara arkadaşlarla konuştuğumuz bir geyik vardı. Bunu Cankan'a çok sık anlattım. O zaten ezbere biliyor artık. Böyle konuşuyorduk. Oğlum böyle işte High life 3'ü ne zaman gelecek? Şu ne zaman olacak falan. Ben şey demiştim. Aa dedim belki adamlar yeni oyunlarını VR'a getirdiler. Hep böyle şeyler yapıyor bu adamlar. Ve kızdılar oradan. Ya öyle şey olur mu saçmalama falan VR'miş peh falan yaptılar. Ve bundan bir hafta sonra <gülüyor> Alix duyuruldu arkadaşlar. <gülüyor> ya yani şöyle... Kesinlikle bir oyuncuları ihanet yok. Half-Life 3'ün e, hala akıbeti ne olacağı belli değil. Ancak e, oyuncular Half-Life 1.5 çıkardılar şu anda. E, pardon oyuncular değilmişim, Evolve. Yani kesinlikle bir seriyi seven fan kitlesine bir hakaret yok. Tabii Half-Life'i seven çok çok bunu da alacaktır muhtemelen. Almayacaklardı. Yani. E, kaçırdığınız bir hikaye yok. Aş e, bu Alex'in Gordon'la tanışmadan önceki hikayesi olacak. Ee, tabii ki de yeni şeyler göreceğiz. Tabii ki de yeni kombaynlar harika gözüküyordu. Tabii yeni silahlar, yeni yaratıklar, görmediğimiz şeyler doğal olarak 2020'deyiz. Yani. 20 yapacaklardı? Ancak e, Half-Life 3'ü kesin bilgisayara getireceklerine ben eminim bir oyuncu olarak. Umarım görecek. bir ara getirirler. <gülüyor> o da o dostluk da ya yani hem VR hem bilgisayar şeklinde bir şey yapılabilir ona bilmiyorum. Ancak e, Half-Life Alex kesinlikle bir seri ihanet değil. Oyuncuları ihanet değil. <gülüyor> Ayrıyeten Steam'in, hatırlarsınız HTC Survive'ın kendine özel bir oyunu yoktu ve oyuncular bundan çok şikayet ediyordu. Aynen. Artık Steam'in kendine özel, Oculus'la da oynayabiliyorsunuz ancak Steam'in e, kendine özel hediyesini yaptığı oyuncularına. Aynen yerden. öyle. Steam bunu gerçekten güzel bir şekilde gerçekleştirdi. Benim düşünceme gelecek olursak arkadaşlar, hani adamlar tek bir başlık çıkartıp hani tek bir başlık için böyle bir oyun topuna girmezler. hani. Alex'i getirdikleri gibi ünlü oyunlardan daha böyle VR'a uyarlayacaklarız kendi serilerinden. Bence daha e, gelir, hani belki kim bilir Half-Life 3 bile bu topa dahil olabilir. Bence yani bu benim düşüncem ki olursa da VR kullanıcılar için gerçekten çok dehşet, çok güzel bir an olur bu. Ee, hepiniz Half-Life Alyx izlemek istiyorsunuz biliyorum <gülüyor> ee, Şöyle bir durum var Nereden izleyeceksiniz veya ne şey yapacaksınız ee, Bildiğiniz üzere Pazartesi günü e, Half-Life Alyx çıkıyor Ve da, ben bende bunun e, paylaşacağız Cankan YouTube'da e, Furnalp'da olmak üzere Bunun part part gameplaylerini çekip e, paylaşacak Bende ilk çıktığı gün arkadaşlar Twitch'ten şu anda gördüğünüz üzere Finrolled VR e, kanalında yayınını yapacağım. Ve teleportlanma <gülüyor> olmadan izleyebileceksiniz <gülüyor> arkadaşlar. Rahat, ben şahsen e... çok rahat bir şekilde Locomotion dedikleri... E, Locomotion'da da mi? Aynen. Evet. E, yürüyerek bir gameplay sunacağım arkadaşlar sizlere. Ben, e, ben de benim izleyeceğiniz Let's Play'de daha half Life'ın e, sevenlerin için... Daha lore bilgili e, bildiğim kadarıyla bende e, koyu bir hard telefonu olmasam da e, half çok seviyorum. Black Mesa'sının hepsini bitirdim. Eee half gel şeyini istiyorum gerçekten. Desteni çekeceğim güzel bir şekilde ve e, tam size bir yarı tanıtmak açısından oyunu tam bir role play şeklinde çekmek. yani kendim oynayacağım ancak Eğilmeli, kaçmalı şekilde ben göreceksiniz. Diğer insanların aksine put gibi oynamayı düşünmüyorum. <gülüyor> i̇şte budur. İşte budur arkadaşlar. Kanalımız uzun süredir VR üzerine yoğunlaşmış bir kanal. O yüzden Alex'i bizlerden takip ederseniz çok seviniriz. Belki bir gün alırsanız kanalda gördüklerinizle ve birlikte şu anda bu koltuklarda oturuyor olabiliriz. Oturup beraber videolar çekip beraber oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. O yüzden abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, birazcık ayaklandık Rıdvan'la ikimiz birlikte. Şu ağaç, güzel bir ağaç. Ortam muhteşem. Açıkçası, vücudan sonrasında depresyona falan girdiğim zaman buraya gelip uyuyacağım. <gülüyor> Burada geldi bu atım. Ağlayarak, üzüldüğüm zaman gelip bu ağacın altında oturabilirim. Böyle bir güzel alan gerçekten dünyada bulabileceğim imkansız bir şey. Aynen arkadaşlar. Sizlerle ee, beraber bu sohbeti <gülüyor> yaptığımız güzel AÇ. Son bir sorum olacak arkadaşlar. Cankan Sor. uyarısı olsun bu da. Kızgın Cankan, kızgın yapmak istiyorum karakterimi. Şu ki arkadaşlar yorumlarda, Instagram'da sizi gö yorumlarda görüyorum bazı insanların. <gülüyor> VR içen, VR içen, evet <gülüyor> VR, e, kullanan, e, herkesi, VR kullanan bazı insanların delirip... Annesini babasını dövüp e, delirip gerçek hayata dönmek istemediğini söylermiş böyle bir şey yok. Bu bir e, Sword Art Online fanlarının yazdığı saçma sapan e, <gülüyor> light like romanlar gibi bir, bir yanlış bir anlaşılma. Böyle bir şey yok. E, Viyarn hiçbir şekilde böyle bir şey yaptı yok. Hani okay. e, Japonların ruh hastasına taktırmadıkları madıkları Böyle bir şey de duymadım. Ya, de ben birkaç Japonda ben Virginim dedikleri yani viyallayım hmm. diğer birkaç Japonla daha önce karşılaştım ama eminim onlar da bir yeri çıkardıktan sonra normal yaşamlarına yeah. dönüyorlar budur abi dönüyorlar <gülüyor> <gülüyor> diye umuyoruz ya yani yast Japonlarda yastıkla edenen de var lütfen şimdi o ya tamam, yastıkla tamam. Yastıkla... onları şey, şimdi dedik şöyle farklı bir konu farklı bir günün tartışması koyuyoruz e, konu konularımız bu kadar e, Pazartesi hepinizi canlı <gülüyor> yayına bekliyoruz Yorumlarınız bizim için çok önemli. Gerçekten sizi Saatlerimizi harcadık. Sırf e, günlerimizi harcadık. Hatta tam hep yanlışları bulmak için yaptınız. Aynen. E, umarım yararlı olmuştur. Umarım e, videoyu aşağıya yorum atarsanız da çok mutlu oluruz. Rıdvanla ben. Tek isteğimiz bu. Aynen <gülüyor> arkadaşlar. Bu kadar uğraşımızın. Ve Türkiye'deki VR kitlesini gerçekten geliştirmek istiyoruz Rıdvanla ben. E, kes, e, tek... Diğer oyun kanalları hiç bu bize destek olmasa da bu konuda başaracağımıza eminim. Aynen arkadaşlar. O yüzden abone olun bize. Biz de biraz para kazanalım falan. <gülüyor> Böyle bir amacımız yok arkadaşlar. Tamamıyla evet. eğlence içerikli bir kanal yani. Yorum atsanız bizim için yeterli. Yeterli. Bir hep beraber buluşsak Türkiye olarak. Bizim için yeterli. O zaman şöyle aydınlık bir geleceğe doğru bitti. <gülüyor> Bitirelim mi diyorsanız? arkadaşlar. Kendinize <gülüyor> iyi bakın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bir de gel sarılayım abi sana. Gel gel. Ooo. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şuradan gel. <gülüyor> gel gel gel. Çok büyüksün. <gülüyor> Kısıma bakma arkadaşlar 1.95 boy <gülüyor> <gülüyor> olunca sarılın <gülüyor> sarılın. Görüşürüz.